güzellikteki doğal çevresi, kontrollü ve güvenli ortamıyla Lefke Arfı Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs hayatı sunmaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin kampüs yaşantısını nitelikte eğlenceli ve entelektüel kılabilmek için yıl boyu birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tanınmış sanatçılarla kültürel sosyal etkinliklerin yanında gösteri, konserler ve sergilerle öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkıda bulunarak kampüs yaşamını zenginleştirmektedir. Üniversitemiz ayrıca öğrencilerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçası olan öğrenci kulüpleri bünyesinde bireysel yeteneklerini geliştirip sosyal, kültürel ve sportif gereksinimlerini karşılayabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlemelerine olanak sağlamaktadır. Müzik